Salam, aziz izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hamınızı hoş gördük. Bugün sizinle kırmızı karagatdan mürappab pişireceğim. Evvelceden karagatları temizlemişim. Aç düzende yumuşam. 1 kilo yarım karagat üçün 1 kilo yarım şeker tozu ve yarım steken su kötürmüşem. Yarım steken suyu karagatın üzerine elave ediliyor ve odun üzerine koğurulup bir geder pişiriliyor. Bu şekilde karıştırırız ki garagatların suyu çıksın. Bakın görürsün artık kaynara düştü. Kaynara düşen kimi biz şeker tozunu elave ederiz. Kilo yarım şeker tozu elave edeceğim. Ben iki hisseye böldüm. yarı size elave edirem, karıştırırım. Ve gözlüğürüm, kaynara düşen de diğer hissesinde alabı edeceğim. Gördüğünüz gibi, bu şekilde yine kaynara düşmeye başladı. Şimdi şeker tozunun ikinci hissesinde alabı edeceğim. Yavaşça karıştırırız. Ve bu karışık da kaynara düşen anla hesablayacağız. 15 dakika yöntemimiz hazır olacak. Sonda biz kefinde de Artık mürekkemiz görürsüz kaynamaya başladı, kefler demele gelir ve bu andan biz 15 dğ mürekkemi kaynatacıyoruz ve arada da kefleri yıkacağım. Artık 15 dğ'miz bitti. Mürəbbəmiz demiyorlar ki pişti, altını söndürmüşüm, keflerinde almışam. Digər mürəbbəlerden farklı olarak, karagat mürəbbəsini biz bankalara isti-isti yığacıyım. Beləliklə, biz kırmızı karagatdan mürəbbəmizi hazırladıq və bankalara yığdıq. Kilo yarım karagatdan iki banka mürəbbəmiz çıxdı. Bakın, bu katılıqda mürəbbə alındı. Bir qədər məndə istidir. Soyduktan sonra bir gederde katlaracak. Siz de pişirip afiyetle yiyin. Kanalma abone unutmayın. Gelen videolarımızda görüşündek.